Yapıp, ben kendimden de biliyorum, insan YouTube'da olsun, sanal ortamda olsun, e, günümüz genel veya ulusal kanalları olsun, ulusal uluslararası kanallarda uzmanlar, doktorlar, mühendisler, iş adamları çıkmak istiyorlar. Ama kendilerini anlayacak, biraz enfatik, biraz sempatik yollarla, işte... E, sağlam yönetmenler ve kişiler kendilerini tanıtmak istiyorlar. Siz biraz kaybolanlara açılan bir kapı gibisiniz. Tabii. Kaybolan ve kendini kaybetmişlere, güvenini yitirenlere, e, uzağa bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl ve yirmi yıllık hatta ömürlük hedeflerle e, kendilerine birer bir projeksiyon tutacak. E, günümüz ve geleceğe Navigasyonluk yapacak insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Farkındalığı yükseltiyoruz. Farkındalığı diyorsun. yükseltip, görüşüne bakıp mikroskobik ve gerekirse teleskobik olarak bakış sağlıyoruz.